Merhaba sevgili arkadaşlar, bugün konumuz Servet Fünün Edebiyatı, diğer ismiyle Edebiyatı Cedi'de, Türkçe karşılığı Yeni Edebiyat. 1896-1901, gördüğünüz gibi çok kısa sürmüş bir edebiyat dönemidir, 5 yıl sürmüştür. Tanzimat 36 yıl sürmüştü. Tanzimattan beri süre gelen Doğu Batı mücadelesinin kesin sonucu Batı lehni olarak sonuçlanmıştır. Servet Fünün Edebiyatı, batılı bir edebiyattır. Servet Fünün Edebiyatı, Servet Fünün Dergisinin başına... Yazı İşleri Müdürü olarak Tevfik gelmesiyle başlar yıl 1896 ve 1901'de bu dergi kapatılır. Neden kapatılır? Hüseyin Cahit Yalçı'nın Fransızcadan çevirmiş olduğu Edebiyat ve Hukuk adlı makalesi üzerine saray tarafından yani dönemin padişahı II. Abdülhamit tarafından kapatılmıştır. Dolayısıyla topluluk dağılmıştır. Genel özelliklerine baktığımızda Tanzimat'taki sanat toplum içindir anlayışı bu dönemde sanat sanat içindir anlayışına dönüşüyor. Bir şiirde birden çok kalıp denenmiş, her şey şiirin konusu olabilir, fikri savunulmuş, bütün parça güzelliğine önem verilmiş, ağır bir dil kullanılmış, kafiye kulak içindir anlayışla savunulmuştur. Biliyorsunuz Tanzimat döneminde Recazade Mahmut Ekrem, Muallim Naci ile kafiye göz içimi mi kulak içimi mi tartışması yaşıyordu. Bu dönemde tamamen karar veriliyor, kafiye kulak içindir. Şiirde değişik biçimler denenmiştir. Batılı Nazım biçimleri olan Sone, Terzarima ve yerli biçim olan Müstezatı, serbest müstezat haline getirmişlerdir. Sosyal konulardan uzak, tema ve konulara değinmişlerdir. Tanzimat dönemindeki klasizm ve romantizmden uzaklaşılmış, yerine realizm ve naturalizm gelmiştir. Şiirde ise parnasizm ve sembolizm etkili olmuştur. Servet Fünün romanlarında dil ağır, üslup nedir? Roman teknikleri sağlamdır, konular genellikle İstanbul'dan yaşadıkları çevredendir. Ama hikayelerinde sıradan insanları da anlatmışlardır. Betimleme ve gözleme önem vermişlerdir. Realizm ve naturalizm akımının etkisiyle bu dönem sanatçıları devrin siyasal baskıları nedeniyle gazetecilik, tiyatro gibi alanlara pek fazla eğilmemişlerdir. Romanları teknik bakımdan Tanzimat romanına göre daha üstündür ama dilleri ağırlaşmıştır. Tanzimatla başlayan dilde sadeleşme hareketine Servet Fun'un döneminde tamamen ara verilmiştir. Dilleri ağırdır. Dönemin sanatçıları. Şifremiz var arkadaşlar. T.C.V.H. Açılımı nedir? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Hesabı. Edebiyatın adı neydi? Servet Funun. Servet Funun'dan Servet Zenginlik Hesap hatırlanacak. Tevfik Fikret, cenab Şahabettin, Mehmet Rauf, Halit Ziya Uşaklıgil Bu dönemde bilmemiz gereken en önemli dört sanatçımızdır. Tevfik Fikret. Edebiyat öğretmenleri Galatasaray Lisesi'nden Recaizade Mahmut Ekrem ve Muallim Naci'dir. Kendisi de okul bitince edebiyat öğretmenliği yapmıştır. Sanat yaşamı iki ayrı dönem içerisinde incelenebilir. Birinci dönemde sanat sanat içindir görüşünü benimserken, Servet Fünun dergisi kapandıktan sonra yani 1901'den sonraki dönemde ise toplum için sanat anlayışına yönelmiştir. İki ayrı sanat anlayışının olduğunu arkadaşlar muhakkak bilelim. Sanatçı parnasizmden etkilenmiş, müstezatı serbest müstezat yapan, nazmı düz yazıya yaklaştıran, beytin aruzun egemenliğine son veren hep fikrettir. Sis adlı şiirinde İstanbul'a olan nefretinden bahsetmiş, Tarihi Kadim adlı şiirinde ise inançlarını yitirdiğinden bahsetmiştir. Ona göre en önemli varlık insandır. Dinleri savaşlara kaynaklık etmesi nedeniyle eleştirir. Çocuklar için ilk kez şiirler yazan sanatçıdır. Bu eserinin adı Şermin'dir. Şermin adlı eserini hece ölçüsüyle yazmıştır, bunu da muhakkak bilelim. Servet Fününcüler içerisinde hece ölçüsünü kullanan tek sanatçı Tevfik Fikrettir. Aruz Ölçüsü'nü Türkçe'ye başarıyla uygulayan üç büyük sanatçıdan biridir. Diğer iki şairimiz ise Yahya Kemal ve Mehmet Akif'tir. Eserleri Rubab-ı Rubab'ın Cevabı, Haluk'un Defteri, Tarihi Kadem, Şermin. Şermin'in özel bir önemi vardı çocuklar için vece ölçüsüyle bunu muhakkak biliyoruz. Şifre Tevfik Fikret reddediyor. Kimi? Oğlu Halo reddediyor. Çünkü Haluk'un Defteri var orada anılarında Şermin adlı bir kızı aşkından bahsediyor. Bu aşk eski tarihe. Yani tarih kadime dayanıyor. Kızla eğlence bile yapmış, sazıcaz eğlence. Tevfik Fikret içeri girince sazı kırıyor. Rubabı şikestle de kırık saz demektir. Saz yerde ötüyor. Bu da rubabın cevabı oluyor. Halon defteri Şermin tarih kadim, rubabı şikestle, rubabın cevabı Tevfik Fikret. Reddeden adam Tevfik Fikret. Olay neydi arkadaşlar? Oğlu Halon defterinde Şermin adlı bir kızı olan aşkını görüyordu. Bu aşk tarih kadime yani eskilere dayanıyordu. Bunlar içeride eğlence yapmış. Yerde saz falan vardı. Tevfik Fikret de saz atıp yere kırıyordu. Rubabı şikeste yani kırık sazdı. Saz da yerde ötüyordu rubabın cevabı. Halon Defteri, Şermin, Tarihi Kadim, Rubabı şikeste, rubabın cevabı Tevfik Fikret. Yukarıda da gördük arkadaşlar soldan sağa, yukarıdan aşağı hep Tevfik Fikret. Halit Ziya Uşaklıgil Roman tekniği sağlamdır arkadaşlar. Realizmin ilk olgun ürünlerini vermiş. Dili ağırdır. Zaten servet fınucularının dili ağırdı. Konularını genellikle İstanbul'dan seçmiştir. Gözleme önem verir. Realizmin etkisiyle romanlarında aydın tabakayı, hikayelerinde ise halkı işlemiştir. Eserleri roman, nemide, bir ölünün defteri, ferdi ve şürekası, mahi ve siyah, aşkı memnu, kırık hayatlar. Öyküleri bir yazın tarihi, solgun demet, hepsinden acı, aşka dair, kadın pençesi, İzmir Hikayeleri Oyunları Kabus, Firuzan, Fare Anıları 40 yıl saray ve ötesi bir acı hikaye Sanat ve edebiyat üzerine yazdıkları sanata dair Şifre Halit Siyah Uşaklıgil'in Uşak'ta bir saray var saray ve ötesi 40 yıldır bu sarayda yaşıyorlar Fakat bir gün yasak bir aşk Aşkı memnu yaşanır Bu yasak aşk Nemide ve Ferdi şürekası arasında Nemide'nin kocası bu durumu öğrenir Nemide'siz kadınsın der ve onu öldürür Eski günlerdeki mavi hayatlar siyah dönmüştür. Mavi ve siyah. Bir ölünün defterinde kırık hayatlar yazılır. Saray ve ötesi, 40 yıl, aşkı memnu, Nemi'de Ferdi ve şürekası, mavi ve siyah, bir ölünün defteri, kırık hayatlar, Halit Ziya Uşaklıgil. Halit siyah'ın sarayı. Bir saray vardı arkadaşlar. Bu sarayda Saray ve ötesi, 40 yıl mutlu mesut yaşıyorlardı ta ki bir yasak aşk olana kadar. Aşkı memnu. Bu yasak aşk kim arasındaydı? Nemide ve Ferdi ve Şürekası arasında. Kocası ona Nemidesiz kadınsın deyip öldürüyor. May hayatlar siyaha dönüşüyordu. Bir ölünün defterinde kırık hayatlar yazılıyordu. Saray ve ötesi yıl, aşkı memnu, Nemide, Ferdi ve Şürekası, maye ve siyah, bir ölünün defteri, kırık hayatlar, Halit siyah, uşaklı gel. cenab Şahabettin, doktordur arkadaşlar, tıp öğrenimi görmüş, parnasizm edebiyatımıza iyi tanıtmış, sembolizmin ise öncüsü olmuştur. Şiirlerinde ağır bir kullanmıştır, sadeleşmeye karşıdır. Bir şiirde birden fazla aruz kalıbını denemiş, kurtuluş savaşına karşı çıkmıştır. Eserlerinde genellikle aşk ve doğa konularına değinmiş, Elhan Şitak adlı şiirinde kış manzaralarından bahseder, bize adeta karın yağışını hissettirmiştir. Eserleri, Hac yolunda, Suriye mektupları, Avrupa mektupları, bunlar gezidir. Makale ve deneme, Evrakayyam, Nesraat, Nesrisu, Tiryaki Sözler. Tiyatro, Körebe, Yalan. Şiir, tamat. Şifre, aslında adı Hacı Cenaptır Çünkü hacca gider. Hacı yolunda Suriye'de mektuplar yazar. Hacı yolunda Suriye mektupları. Oradan da Avrupa'ya gider. Oradan da mektup yazar. Avrupa mektupları. Hacı ve olgun bir insandır. Dolayısıyla tiryaki sözler diye vecizeleri vardır. Hacı yolunda Suriye mektupları, Avrupa mektupları, tiryaki sözler. cenab Şahabettin. Hacı cenab Şahabettin nereye gidiyordu arkadaşlar? Haca, Hacı yolunda Suriye'den geçiyordu. Suriye mektupları, oradan da Avrupa'ya, Avrupa mektupları. Çok deneyimli ve olgun bir insandı. Triaki sözler söylüyordu. Hacı yolunda Suriye mektupları, Avrupa mektupları, triaki sözler. Cenap Şahabettin. Mehmet Rav, Servet-i Fünun'un Halit Ziya'dan sonraki en önemli romansıdır. Ruhsal çözümlemeler yapar. İlk psikolojik romanımız olan Eylül'ün yazarıdır. Eserleri romanlar: Eylül, Ferdaigaram, Genç Kız Kalbi. Karanfil ve Yasemin, Son Yıldız. Tiyatro, Pençe, Cidal, Sansar. Mensur Şiirler, Siyah İnciler. Halit Siyan'ın da Mensur Şiirler adlı mensur şiiri vardı. Mehmet Rauf'ın, Siyah İnciler. Öykü, intizar, Aşkane, Son Emel, Hanımlar arasında. Servet Fırın döneminin diğer sanatçılar ise şunlardır. Hüseyin Siret, Hüseyin Suat, Ali Ekrem, Süleyman Nazif, Süleyman Nesif, Faik Ali, Celal Sahir. Bunların da bazı eserlerine değinelim arkadaşlar. Sorularda çıkar karşınıza. Süleyman Nazif'in şiirleri vardır. Gizli figanlar, Firak-ı Irak. Malta geceleri ise şiir ve düz yazı türündeki eseridir. Hüseyin Cahit Yalçın'ın ise Kavgalarım eleştiri türünde bir eserdir. Bu eser karşınıza çıkar. Kavgalarım Hüseyin Cahit Yalçın. Hayat Muayel öykü, Hayal İçindeyse roman türünde eseridir. Ahmet Hikmet Müftüoğlu Haristan ve Gülistan, Çağlayanlar öykü türünde eseridir. Bu eser karşımıza çıkar. Önemlidir. Haristan ve Gülistan çağlayanlar. Gönül Hanım ise roman türündeki eseridir. Bir başka eleştiri yazarımız ise Ahmet Şahit'tir. Seyretür'ün dönemi bağımsız sanatçıları. Burada Hüseyin Rahmi ve Ahmet Rasim'e değineceğiz. Hüseyin Rahmi'nin eserleri roman, şık, şıp sevdi, mürebbiye, iffet, metres, tesadüf, nimet şinas, gulyabani, cadı, kuyruklu yıldız altında bir izdivaç, utanmaz adam, deli filozof, sevda peşinde, hakka sığındık, kesik baş, Kaynanam nasıl kudurdu, ben deli miyim, efsuncu baba, insanlar maymun muydu, cehennemlik billur kalp. Öykü, kadınlar vaizi, katil buğse, gönül ticareti, melek sanmıştım şeytanı, iki ödüğün seyahati, eti senin kemiği benim, namusla açlık meselesi. Tiyatro, kadın erkekleşince hazan bülbülü. Sanat anlayışına değinelim kısaca. Naturalist bir yazarımızdır. Ahmet Mithat geleneğini devam ettirmiştir. Nasıl? Ahmet Mithat çok eser vermişti. Gördüğümüz gibi eserleri bayağı çok. Ahmet Mithat geleneğinin Servet-i temsilcisidir. Çok eser vermesi teknik açıdan kusurlu olmasına neden olmuştur. Dili sadedir. Sokağa edebiyata getiren sanatçı olarak bilinir. Sokağa edebiyata getiren sanatçı. Bu ifade sorularda çıkıyor. Romanlarında eski İstanbul hayatını, İstanbul halkının günlük yaşantısını anlatmıştır. Olayla ilgisiz bilgiler verir eserlerinde. Şifre, şık bir adam Pınar'ın başında, Hüseyin Rahmi Pınar'dan Pınar başını hatırlayalım arkadaşlar, bir mürebiyeye tesadüf eder. Aşık olurlar, metres hayatı yaşarlar, geceleri de kuyruklu yıldız altında bir izdivaç ederler. Bu mürebbiye şık sevdi biridir. Geceleri bunların buluştuğunu bilen deli filozof lakaplı biri, cadı ve yabanı kılığına girer. Gece buluştukları esnada onlara görünür, utanmaz adam, iffetsiz kadın der, sizler cehennemliksiniz diye bağırır. Onlar da korkudan Hakk'a sığındık deyip tövbe ederler. Şık, mürebbiye, tesadüf, metres, kuyruklu yıldız altında bir izdivaç, şıp sevdi, deli filozof, cadık, gulyabani, utanmaz adam, iffet, cehennemlik, Hakk'a sığındık. Hüseyin Rahmi Gürpınar Pınar başında aşk. Şık bir adam geliyordu orada bir mürebbiye tesadüf ediyordu. Onlar metres hayatı yaşıyordu. Kuyruklu yıldız altında bir izdivaç yapıyorlardı. Mürebbiye nasıl biriydi? Şıp sevdi biriydi. Mahallenin delisi deli filozof, cadı ve gulyabani kulağına girip bunlara utanmaz adam, iffetsiz kadın diyordu. Sizler cehennemliksiniz. Onlar da korkudan tövbe edip hakka sığındık diyorlardı. Hüseyin Rahmi, Gürpınar, Pınar başında aşk. Şık, mürebbiye, tesadüf, metres, kuyruklu yıldız altında bir izdivaç. Şıp sevdi, deli filozof, cadı, gulyabani, utanmaz adam, iffet, cehennemlik, hakka sığındık. Buradan Kemal Sunal'ın Süt Kardeşler filmindeki Gulyabani'yi de hatırladık. Bu eserden alınmıştır arkadaşlar. Ahmet Rasim, fıkra, makale ve anılarıyla tanınmıştır. İstanbul'un günlük yaşantılarını anlatmıştır. Eserleri fıkra, eşkali zaman şehir mektupları, anı, gecelerim, falaka, gülüp ağladıklarım. roman, hamamcı ülfet, söyleşi, ramazan sohbetleri, muharir buya. Şifre, Eşkali bozuk biri, eşkali zaman, Ahmet Rasim'i geceleri falakaya yatırıp döver, falaka. Ahmet Rasim'in de garip huyları vardır. Hem gülüyor hem ağlıyor, gülüp ağladıklarım. Adam sonra çıkıp Ramazan sohbetlerine gider. Hatta bunları şehirdekilere mektuplarla, şehir mektupları haber verir. Ahmet Rasim'in baş belası, eşkali bozuk biri, bunu ne yapıyordu? Falakaya yatırıp dövüyordu. Falaka, o da gülüp ağlıyordu, gülüp ağladıklarım. Eşkali zaman, falaka, gülüp ağladıklarım. Sonra adam çıkıp buradan gidip ne yapıyordu? Ramazan sohbetlerine katılıyordu. Hatta dostlarına bunu mektuplarla bildiriyordu. Şehir mektupları. Eşkali zaman, falaka, gülüp ağladıklarım, Ramazan sohbetleri, şehir mektupları, Ahmet Rasim. Sevet Fünün edebiyatı burada bitti arkadaşlar. Konuyla ilgili soru çözmeyi unutmuyoruz. Sevgiler, saygılar, başarılar.